Merhaba. Konuğumuz hepinizin tanıdığı My Life danışmanlıktan Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biraz geç geldim ama <gülüyor> bir 6 aydır bu programı biliyorsunuz, düşünüyorduk. Bugüneymiş Bugün Bugüneymiş. Biraz da izleyicilerimiz talep etmeli, ısrar etmeli. Değil mi? Çünkü ısrar etseler, telefon atsalar, mail atsalar... Değil mi? Bizim şu konuda ihtiyacımız var. Biz iş yerinde birbirimize yakapaça oluyoruz veya biz karı koca birbirimizde arenada gibi hissediyoruz. Ya da sevgilimle her gün bir itiş kakış oluyor. Niye? Amacımız ne bizim? İşte bugün tam da onları konuşacağız. Bugün aslında e, izleyicilerimizin de çok hoşuna gidecek. Ne derler? Konu mankeni ben olacağım hocam. Kabul ediyor musunuz? Başım üstüne. Çok teşekkür ediyorum. Canım. Evet, benim içinden çıkamadığım problemlerimi eminim ki birçok izleyicimiz de aynı problemlerle e, boğuşuyordur. Sanki bir terapi olacak. Terapi değmişiz gibi ben içimden geldiği gibi size soracağım. Tabii ki. Bir canlandırma gibi yani. Hı, aynen öyle yani olacak Normalde halka açık olmaz. Ama diyelim ki siz kendiniz yani kendiniz öz iradenizle biraz benzeterek biraz yaşadıklarınızdan hani insanlara ilham kaynağı olsun evet. bu görüşme ve görüşmenin yayınını da gerek yaşam koçları gerek psikologlar ilham kaynağı olarak alırlar inşallah çünkü biz birebir güncel problemlerle boğuşan insanımıza bir ses bir nefes olmaya gayret ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz biz de size. Evet hocam şimdi e, ilk sorumuz demeyim. İlk konumuz şu olsun mu? Neden birbirine benzeyen ve genellikle istenmeyen kişileri döngü olarak hayatımıza çekme eğilimi gösteririz? Bu sevgili de olabilir, eş de olabilir, iş arkadaşı da olabilir. Veya ne bileyim e, arkadaş da olabilir. Aslında çok zorlar bizi benim hayatımda çok var mesela biliyorsunuz. Evet. Genelde e, eşlerim. <gülüyor> Hep böyle e, istenmeyen ama ya da aynı şeyleri yaşatan kişiler bir türlü hayatımdan çıkmıyor. Bir tanesi gidiyor bir başkası geri geliyor. Evet. Neden? Niye? Çocukluğumuzdan itibaren yani anne karnından bugün ve özellikle çok yakın sevdiklerimizde bu kan bağı ol, olan insanlar olur, eğitim aldığımız kişiler olur, e, ilgi alaka görmek istediğimiz veya iletişim kurmak istediğimizde bize soğuk davranan, yamuk yapan insanlar olur, yakınlarımız tarafından tam ona bağlanacakken öyle bağlanmamızı bozan, güvensizlik veren davranışlar olur. Biz yelpaze gibi, diyelim ki öğretmenimizde bir sorun olmuşsa, hı hı. bizim güvenimizi yıkmışsa veya bir sırrımızı ifşa etmişse, ona benzer birini, bir iş arkadaşı olur, flörtümüz olur, ona benzer birini buluruz ve o yaramızı hele psikoloğa gitmemişsek, terapi almamışsak, iş ortamı üzerinden, o kişi üzerinden çözmeye çalışırız. Annemizle ilgili bir sorun olmuşsa, mesela yeterince takdir görmemişsek, annemize benzer birini buluruz. Annecan can, illa büyük yaşta olmak zorunda değil. Koruyucudur kişi mesela, siz ondan... Annenizden alamadığınız manevi psikolojik gıdayı veya takdiri almaya çalışırsınız. Bu sefer ilerleyen süreçte size bir yanlış yaptığında, sizinle bir çatıştığında tekrar başka bir zaman yine ona benzer bir kişiyle bir döngü, kısır döngü halinde devam eder. Halbuki bizim kimle alıp veremediğimiz olmuşsa çocukluğumuzdan bugüne kadar Gerek eğitim, öğretim olur, gerek takdir, gerek korunma ihtiyacı, gerek bağlanma ihtiyacı, gerek güvenme ihtiyacı. Biz onlara bir affetme çalışması yapmamız gerekiyor. Ama öncesinde terapi görüp veya profesyonel yardım alarak bunları neden yaşadığımızı analiz edip daha sonra dört kademeli affetmeye girmemiz gerekiyor. Bir, ben filan kişiyle olan, mesela iş yerindeki arkadaşımla, Dalaşma ve bulaşmayı neticelendirmek istiyorum. Veya iletişim, sık sık iletişim kazası yaşattı bana beş kere diyelim. Beş kere bana yaşattığı iletişim kazasını veya beni yönetmeye kalkmasını affetmek istiyorum. İkinci adımınız şu olmalı. Ben şu anda işte bastırılmış, rakip gibi görülmüş, güç savaşına girilmiş gibi mutsuz hissediyorum. Ve tedirgin hissediyorum diye ne hissettiğini söyleyeceksiniz. Bunun için ben bu kişiyi affetmeye karar veriyorum. Üçüncü de, üçüncü adımda da, üçüncü adımda affettiğimde e, eskiden olan kısır döngülü ilişkilerimden özgürleşmiş oluyorum. Mutlu hissediyorum. İkincisi, e, görev tanımlarımız daha açık ve net oluyor. Herkes kendi yolunda kendi kontrol etmek istediği alanları bir konsensus, uyum ve takım ruhu içinde götürüyor olacağım diye kendimize telkinde bulunuyoruz. Dördüncü adımda da ben filan kişiyi affediyorum, şu şu davranışlarıyla bir daha karşılaşmamayı seçiyorum. Ben bu akademiden mezun oldum, ben bunları defalarca yaşadım, ben bu filmi daha önce gördüm. Bu şekilde bir ikincil kazanç elde etmeyeceğim. Çünkü edeceğimi ettim, güçleneceğimi güçlendim ve özgürleşiyorum demek lazım. Mesela ben sizlere bir örnek olarak uygulama yapayım. Ben genellikle otobanda veya şehir içi trafiğinde, Şehir magandalarına ve trafik canavarlarına savaş açmıştım bir zamanla. Evet, Bugün evet. de affetmesini bitirelim. İşten, mesaiden çıktıktan sonra Business Channel Türkiye gelirken örnek onlarla da böyle bir köşe kapmaca veya güç savaşına giriyordum. Buraya yetişiyorum ama aynı anda onlara selektör attığında yol vermiyordum. Çünkü baskın bir şekilde, narsis bir şekilde selektör attığında asla vermiyorum. Benden yol alamazlar. Ama normal böyle yarı yanıp yarı sönen gibi ihtiyacım aranı hani geçebilir miyim diye verenlere, yol isteyenlere veriyordum. Ama bu gün geldi beni yordu. Ben onlara hat bildirebildim, şehir arası yollarda, şehir içi yollarda hepsini yola getirdim. Çünkü ben öfkemi yönetebiliyorum. Öfke benim elimde çok güçlü bir silah, çok güçlü bir duygu. Çok güçlü bir silah onları. ama onlar öfkelerini kontrol edemediği için zikzak çizerek geçip gitmek zorunda kaldılar. Ama bir gün yaşta 50'yi geçince her ne kadar göstermese de <gülüyor> dedim ki ben bu akademiden mezun oluyorum. Mesaim bitti. Yani seanslar bitince benim mesaim artık bitiyor. Sosyal alemde kendim için kullanıyorum psikolojiyi, kişisel gelişim yöntemlerini. Ama birini eğitmek, kat bildirmek, yola getirmek için kullanmıyorum. O zaman ben bugün şöyle diyorum, trafik canavarlarını bana dalaşan, bulaşanları bugüne kadar affediyorum. Şu anda öyle bir duygudayım ki, duygumu söylüyorum ikinci adım, ikinci vites gibi düşünün. Ben onlarla dalaşmaktan yorulmuşum onların sayısı bitmiyor. Birini e, hat bildirsen, arabasını çarpsan da bunları sayısı bitmediği için benim görevim değil. Görevimmiş gibi hissetmişim. Sanki bir nöbete çıkıyor gibi insanlara ezdikleri için ben ee, insanlar adına onları cezalandırıyormuşum, hak bildiriyormuşum, eğitiyormuşum, rehabilite ediyormuşum gibi kendi canımla, kendi arabamla, kendi paramla, kendi zamanımla. Düşünsenize ben artık e, üçüncü adıma geçiyorum. Bun, bu kişileri affettiğim için, affettiğimde ne kazanacağım? Helal süt emmiş, trafikte sınır bilen, hak hukuk bilen, e, helal süt Emmiş, vatan evlatlarıyla, iyi insanlarla, medeni insanlarla böyle bir uçak filosu gibi gösteriler oluyor biliyorsunuz. Evet. 23 Nisan'da olur, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim gibi. Milli bayramlardaki gibi milli şoförlerimizle, milli arabalarla e, şehir içinde devam ediyor olacağım. Dördüncüsü de affetmemden kaynaklanan bu özgürlüğü, bu... To, sosyalleşmeyi arabalarla insanlar sosyalleşir aslında hakuku öğrenir onlarla beraber geçinip gitmeyi bu şehirde yaşamayı keyifle yaşam sürmeyi yok stres oldum yok trafik canavarı daldı yok kaza olur şunlardan bunlardan hepsinden özgürleşiyorum ve zaten yılların şoförüyüm yılların şoförleri oh. ve e, bakın sizde ben <gülüyor> işin <rahatladın>. ne yaptım <gülüyor> rahatladık oh, rahatladık İşte bu Nefes alıyoruz. Artık 20 milyon insan değil İstanbul'da 40 milyonda olsa birçok insan hak bilir, sınır bilir ve o insanlar iyidir. Beni arıyorlar. Ben de onları arıyorum. Sema'nın da onları arıyor. Haydi buluşalım, görüşelim, çay içelim, program yapalım, seans yapalım, iş yapalım, eğlenelim, gülelim, konserde zıplayalım, <gülüyor> sahnede dans edelim, düğünde göbek atalım. Bitti. Biz niye kötüleri kafaya takıp, kötülerle sık sık karşılaşıp, onları kendi hayatımıza çekip, onlarla bir hırgür savaşına, bir köşe kapmacaya giriyoruz ki? Herkesin bizim yolumuz belli. Bizi bilen bilir. Anlatabildi mi? <gülüyor> Bizi seven sever. Sevmeyen de bizim yolumuza çıkmasın, karşımıza çıkmasın. Bizi kontrol etmeye çalışmasın. Çünkü biz zaten öz kontrole sahibiz. Anlatabildim mi? Öz kontrolü. Sahip olan kişiye kraldan kralcı olup bir daha kontrol etmeye gerek yok. Çok doğru. Çok doğru. Ben çok rahatladım. Aynı şeyi ben de e, bir konu üzerinde birkaç kişi için yaptım. Helal olsun. Hem de canlı yayında. Evet, yani. can, e, canlı canlı. canlı. Tabii, Ve canlı hakikaten canlı. böyle bir Oh oldu kesinlikle. Oh be dünya varmış. Dünya ne varmış yaptım? oldu Nedir evet. Nedir bu ya tedirginlik, kaygı, baskı, sürekli kamera var, gözleniyorum. Biri birazdan karşıma çıkacak, bugün görüşmeye çalışacak. Yok yarın. <gülüyor> ne yapıyoruz? Takıntı ve kaygılara randevu verdiğimiz gibi bir hırgür yaşadığımız, bir sıkıntı yaşadığımız insanlara bugünlerde bir mesaj yoluyla olur. Biri gidip söyleyebilir. Bugünlerde kendisi biraz ee, bu konudan olumsuz etkilenmiş durumda Pazartesiye kadar kendisini hazırlanacak Pazartesi görüşmeler Bugün Ukrayna Rusya arasındaki savaşlarda bile haftada bir görüşme oluyor Barış görüşmeleri Pazartesi olsun inşallah Çok güzel Evet Yalnızlık Yalnızlık bir tercih midir Yoksa kader midir hocam Aslında şu şekilde kader e, değildir. Eğer e, bizim biraz e, hani milli, manevi ve inanç dini e, eğitimlerimde olduğu için şöyle söyleyebilirim. Bir insanın kaderini Yüce Rabbim diyor ki çabasına bağladık. Gayretine bağladık. Yani benim burada bu yayına katılacağım sizin beni konuk olarak alacağınız yazılı. Ama biz burada yayını kalitesiz mi geçireceğiz, kaliteli mi geçireceğiz, keyifsiz mi geçireceğiz, keyifli mi geçireceğimiz bize kalıyor. Bizim İstanbul'da yaşayacağımız belli. Ama biz burada sürünerek mi yaşayacağız, karanlığa küfür ederek mi yaşayacağız, oraya bir mum yakarak mı, bir ışık tutarak mı yaşayacağız? Bu bize bağlı. İlişkilerde de aynı. Hani araştırmalara göre bazen yalnız kalmak iyi geliyor. Mesela biten bir ilişkiden sonra 3 ay kişi yalnız kalmak isteyebilir, bir evde kalmak isteyebilir, hiç kimseyle bir ilişkiye başlamak istemeyebilir. Sağlıklı olanı bu. Yani yalnızlığın dengelisi yarar, fazlası zarar. Hmm. Şimdi 20 milyon insan içinde ciddi... Bir ilişki yaşayacağım bir kişi bulamıyorsan, sen modern zamanı Robinson krizosu musun yani? abi adada değilsin ki. Öyle bir kişi var, seni arıyor, sen de onu arıyorsun. Yeterince emek, çaba, analiz yapman, plan program yapıp karşılaşman gerekiyor. Karşılaşabileceğin yerleri belirlemen ve beynin limbik bölgesine karşılaşmak istediğin kişileri yerleştirmen gerekiyor. Bu arkadaş olur işte sevgili olur, iş yapacağın kişi olabilir, çalışacağın yer olabilir. Bunları konfigürasyonlu, girme, bu dataları girmediğin sürece nasıl olabileceğini kodlamadığın sürece ve ona zaman, emek vermediğin sürece karşılaşmazsın. Yani bilinçaltımımıza e, bu kodları göndermemiz, hocam 3 senedir yalnızım. Demek ki o kodları göndermiyor. Hiç öyle. çaba sarf etmiyorum. Hayır, bir tamam. de pandemi girdi araya. Pandemi dediğimiz bir, bir içine. pandemi diyelim. Gerçekten zordu diyelim. Ama bir buçuk yılı fazladan yalnız kalmışım. Hmm. Hiç gerek yok. Senin gibi genç, güzel bir <gülüyor> evet. Şimdi sen mesela aradığın kişinin özellikleri neler? Söyle bakalım örnek olarak. işte eğitimli olsun, hı hı. işte ne bileyim anlayışlı olsun, hı hı. E ne bileyim benimle güç savaşına girmesin. Evet. Ha mesela örnek evet. çocukluk travmaları, ağır travmaları olmasın en azından. E beni annesi yerine koymasın. koymasın. Tabii. Ben bir, e, bir kişinin sevgilisi olacağım. İşte e, iyi iletişim kurabileceğim, iyi eğlenebileceğim. ...iyi seyahat edebileceğim gibi gibi... ...o şekilde tamam artık o algın açık... ...gittiğin her yerde o kameralar çalışıyor. Öyle bir kişiyi bulduğun an... ...bir sohbete giriyorsun, bir adres soruyorsun... ...bir telefon alıp alışverişi oluyor... ...bir şekilde oluyor. Ama siz diğer ilişkilerden ağzınız yandığı için kafada sadece yalnız kalmaya odaklandıysa muhabbet edebileceğin ancak kızlarla karşılaşırsın. Aman erkek mi 10 kilometre <gülüyor> karşı Evet. Tamam. Tehlike geçti. Tehlike geçti. Bir durum olursa alo hocam dersin. Yani Kesinlikle. çözeriz. Biz bunu daha önce de konuştuk ama evet. o zaman siz yaralı bir kuştunuz evet. ilişkiden yeni çıktıydınız evet. şimdi artık e, otopsi raporunu e, çıkardığımıza <gülüyor> göre biten ilişkilerin e, ne karar verdiğimize göre artık algın açık, kalbin açık gönlün açık, hodri meydan seni hak eden e, sana hak ettiğin değere göre davranacak kişi buyursun gelsin kendine güveniyorsa ki güvenen insanlar da çıkacaktır ee, samim olsun, dürüst olsun hakikaten. Çünkü sütten ağzın yandığı için biraz yoğurdu kendisini üfleyerek yiyeceğiz, üfleyerek seveceğiz. Ama o da bu sıkıntıların muhatabı olmadığını, özgüvenliyse, kendiyle barışıksa e, sizden kaçınma davranışına girmeyecektir. Çünkü muhatabı o değil. Hı hı. Şimdi buraya... Birisi gelse hey dolandırıcılar filan biz bakmayız. Çünkü adam dolandırıcı arıyor. Biz dolandırıcı <gülüyor> değiliz ki. <gülüyor> o da hani sizin ufak tefek kaygılarınıza o kadar da olsun yani cevap verebilecek durumda. Muhatabı ben değilim. Demek ki böyle konularda sıkıntı yaşamış. Ben de öyle biri olmadığıma göre rahatlıkla davranabilir. Onun kaygısına hatta biraz katkı sağlayabilirim. Biraz insan emek vermeli. Sizin bir kaygınıza, eski bir olayı bahsettiniz diye ondan bekliyorsunuz anlamına gelmez. Bir şey yaşamış, o da bir şey yaşamıştır. Yaşanmışlıkların faturası ödendiğine göre, sizin ödediğiniz faturalarda ilişkide kullanılsın, yani bir fatura ödediniz, kendisi de ödemiştir. Böyle insan olmayacağız. Daha çok da ödediğiniz faturalara göre ne olmayacağınız değil, nasıl bir çift olacağınız bu çok önemli. Ben şunu istemem, bunu sevmem, buraya gitmem. Buna gerek yok. Nereye giderim, neyi severim, ne istiyorum senden? Muhatabı belli. Biraz daha açık olmak lazım. Çünkü erkekler bilmece, bulmaca gibi şeyleri çok sevmezler. Biraz tüyo vererek ilerlemek gerekiyor. Harika. Harika anlattınız hocam. Bu aslında birçok kadın için çok gerekli bir cevap oldu çünkü e, biz kadınlar biraz da şunu yapıyoruz. Aa, ben yalnızlığımla çok mutluyum. Değiliz. Tabii o Değiliz. kadar o kadar yalnızlıkla mutlu olmaz insan. Çünkü kadın güçlü bir erkeğe koruyucu bir erkeğe onu sarıp sarmalayacak bir erkeğe mutlaka ihtiyaç duyar. Çünkü o kadar güçlü olmak zorunda değilsin. Hani. Eğitimim var, e, görüp geçirmişliğim var, yaşanmışlıklarım var. E, neden olmasın bir ilişki? Sizin neyiniz eksik? Hatta fazlalıklarınız var. Anlatabildim mi? O yüzden o erkeklerde e, doğru adres, doğru tanımlama, doğru kodlama girdiğinizde o kişiler de şanslı. Çünkü... E, Saçma sapan konularla uğraşmak yerine sizinle daha elit, daha üst seviyede bir ilişki, daha kaliteli, yaşam dolu bir ilişki yaşayabilirler. Çünkü siz televizyon programlarınıza konuk aldığınız kişilerin her birinden bir bilgi, bir tecrübe, Almış olsanız ki kendi eğitimleriniz de var bu konuda milyon bilgiye sahipsiniz, milyon kişiyle bu sahnede dalaşmadan bulaşmadan bir program yapmışsınız. Ee, onlarcası var belki bin program belki iki bin program yaptınız çok kültürlü bir insansınız yani hodri meydan Sema'nın burada ha, bu arada takıldığı noktada aç tıklığını soracak haberiniz olsun ilişki uzmanı tüyo verecek ama o kişinin de Asla hakkı yenmeyecek, aleyhine konuşulmayacak. Haftalık toplantı yaparsınız, bir sorun var ve uzun süre aşamazsanız bir alo, bir mesaj veya bir seansa gelmek yeterli olacak. Çünkü siz burada pek çok psikoloğuda ilişki uzmanına da konuk aldınız. Tabii ki sağ olun yayınlarınızda en çok benden fayda gördüğünüzü, yarar gördüğünüzü söylüyorsun, söylüyorsunuz. Çok. Ben de bu konuda size teşekkür ederim. Bunların da çok büyük kıymeti var ki bu kadar izin günümde bile geleyim bir televizyona. Sema Hanım deyince hemen e, akan sular duruyor ve geliyoruz hocam. buraya. İyi ki varsınız, İyi ki varsınız. Peki hocam... E, Ekonomik kaygılarla baş ederken yıpranan ilişkiler nasıl onarılabilir? Bu da çok önemli değil mi? Günümüzde sıkça denk geldiğimiz yıpranmış evlilikler var, ilişkiler var ve çoğunun ortak sorunu ekonomik. Nasıl onarılır? Şimdi ekonomik zorluklar bazen dünya olarak geçiriyoruz. <gülüyor> bazen Kişiler e, kendi yaşadığı şehirde geçiriyor. Bazen de o kendi e, özel ilişki dünyalarında geçiriyorlar. Her nerede o, o zorlukları yaşıyorsak yaşayalım. Güzel günlerin de hatırı hatır var. Bol bereketli günlerin de hatırı var. Sadece bir e, bizim dışımızdaki nedenlerden kaynaklanıyorsa biz orada... E, göz göze diz dize verip yeni bir planlama yapmamız gerekiyor. Bizim bizden kaynaklanıyorsa da biri kumar oynadıysa mesela veya yanlış ticaret yaptıysa bütün varlığı batırdıysa her kimden olduysa olsun geçmişi değiştiremeyeceğiz. Ama bundan sonra ne yapabiliriz? Diyelim ki kişi fabrikatördü ve hanımı işte yatlar katlardaydı işte ne bileyim güzel mekanlardaydı, e batınca iflas edince hadi ben tüyuyorum diyemez. Çünkü niye? iyi günde kötü günde beraber olacağız dedi. Bu batış, bu iflas, bu ekonomik zorluklar geldi, belki pek hoşta gelmemiş olabilir ama bize ne öğretip gidecek? Sürekli duramazsın. Çünkü o potansiyeldeki kişi mutlaka bir gün yine zengin olur. Evet. Bazen bilinç dışında aslında psikologlar bilinçaltı demezler. Bilinç dışında şu var. Bilinç dışında da şu demek bilincimizde kontrol edemediğimiz demek yani. Hı hı, evet hı, bilinçaltı hı. denirken kişisel gelişim uzmanları bilinçaltı. Psikologlar bilinç dışını bilinç kullanır. Dışı. Demek ki bir danışanım geldiydi. Ben dedim hayırdır böyle. Hani... Ee, beş yılda bir batıyor hocam diye şikayete geldiler bana. Yani evlilik bitmek üzere. Yani o da alışkanlık Çocuğuyla alışkanlık haline gelmiş. Buna kalp dayanmıyor dediler. Ee, ben beş kere battı, beş kere çıktı. Yine çıkacak biliyorum. Ama artık bunu sürdüremiyorum. Bu kadar maceraya gerek yok. yok. Kadın artık panik atak olmuş. Kaygı içinde. Ben sorguladım adamı. Niye batıyorsun dedim dedi ki ben batmasam önce şu tersten sordum. Hep tam gaz sürekli zengin olsan dedi. Ne başına gelir? Ya dedi ne olacak işte atlar, yatlar, katları, işte lüks yaşam filan her istediğim alırım. Daha da zengin olsun. Ben dedi o zaman bozulurum. Ben dedi affedersin karı kıza giderim, kumar oynarım. Ben dedi cehennemlik olurum dedi. Vah dedim ya sen demek ki cehennemlik olmamak için Batıyor. ikide bir batıyormuşun dedim yani. Tamam o zaman e, tabii ki Yüce Rabbimin bileceği bir şey senin onunla ilişkine biz karışamayız. Ama bir katkı sağlayabiliriz. Sen her e, düzenli destek al o zaman. Madem daha zengin olacaksın, uçacaksın, katacaksın, atlar, yatlar, katlar yine olsun. Senin dürtülerinin kontrolü, doğru yolda gidip gitmediğinin... Hani garanti bir nevi bir sigorta gibi aylık to seanslara bekleyeceğim ben seni dedim. Sen al başını git, istediğin kadar zengin ol. Herhangi bir yerde dürtünümü mü kontrol edemiyorsun, nefsine mi uyuyorsun, e ne bileyim farklı yönelişlerin mi oluyor? Ailecek gelirsiniz bir bakarız ne durumdasınız zorlukları. Yani cehennemlik olmayacağın, yani günaha girmeyeceğin... E bir daha yolunu sapıtmayacağınla ilgili insani önlemler alalım. Biz tavrı değiliz. Biz senin hani öz iradeni, ailenle iletişimini, çalışanların olan organizasyonunu kötü sosyal çevre edinip kötü yola düşmemen için tüm önlemleri alacağız. Bir de böyle görelim. Çünkü öbür türlü sen kendini garantiye alıyorsun. ...cehennemlik olmamak için... ...beş yılda bir büyük batak büyük çıkış... ...büyük batak büyük çıkış... Ya ...bunu artık dedim... ...çevrendekiler çoluk çocuğun ve eşin... ...artık tahammül edemiyor... Evet, ...o yüzden çoğu kişinin... ...o şimdi zengin ve artık batmıyor... ...bu arada... Çok ...hikayesini şükür. merak etmişsinizdir... ...çok şükür... ...herkesin ekonomik kriz yaşama nedeni... ...bilinç dışında farklıdır. ...kim işte... ...yoldan çıkmamak için... Kimi şımarmamak için, kimi karısının ya da çocuklarının sosyal çevresinin kötü günde yanında olup olamayacağını test etmek için ekonomik sorun yaşar. Psikolojik boyutunu bulmamız lazım. Herkesinki farklıdır. Kimi işte değişti demesinler diye. Kimi e, zengin olduğunda e, insaniyetini yitiriyor olabilir. Çok kaba saba bir insan oluyor olabilir. Kimisi fakir olduğunda, fakirleştiğinde ya da ekonomik sorun yaşadığında daha az mesai yapıyordur, evinde kalabiliyordur. Mesela böyle nedenleri de var. Kimisi insanların onun zenginliğini hak etmediğini düşünüp kendisi aslında bir soğan kırıp belki yiyordur ama sırf insanlar için zengin olmuştur. Ama bakmıştır ki çevresindekiler nankör kedi, kediler değil bu arada da nankör insanlar diyelim Kedilerden özür diler. <gülüyor> kediler şu günlerde daha bir vefalı sanki. Vallahi öyleler hocam. Bir tık öne geçti. Vallahi öyleler. Çoğu insana göre. Hani bunu nankörler üzerine alınsın. Nankör kediler de üzerine alınsın. Ama vefalı kediler ve vefalı insanlara lafımız yok. Söz meclisten dışarı. O yüzden fakir oluyordur. Anlatabildim mi? Çünkü Ayağında mesela bir adam alçın. çok boyutlu. Bir adam bin kişiye iş veriyor. Bir anda bir... Ekonomik krizinde rüzgarıyla batabiliyor. Ondan sonra ne oluyor? Diyor ki ben bu kadar e, insana iş verdim. Hepsi yüzü asık veya memnun olmadılar. E, i̇nsanları memnun edemeyeceğini anlıyor. Fabrikaya kilit vuruyor. Bu boyutları da var. Anlatabildim mi? Yani insani, e, bir insanı kendi dışında fakirlik ya da zorluk yaşamada olabiliyor mesela savaşta. Şimdi Ukrayna'daki insanlar her türlü maddi ma manevi varlığını bırakıp gidiyor. Şimdi onlar ekonomik kriz yaşıyor. Kesin psikolojik bir şey vardır. E, diyemeyiz. E, savaşanların vardır belki arızalıdır savaşanlar. Savaşı çıkartanlar diyelim. Doğru. <gülüyor> yani Doğru. Kesin yani. Onlarla da ilgili yorumumuzu ayrı yayında yaparız. Ama diğer insanların şeyi bu konuda dahli yoktur. Çünkü küresel bir olay. Bizim kontrol edebileceğimiz bir olay değil. Ama normal durup dururken, hani bir eli yağda, bir eli baldayken sürekli ekonomik zorluk yaşıyorsa o kişinin kendindedir. Çünkü kendi bir bazı davranışları yanlış yapıyor olabilir yani. Belli bir süre çok yoğun çalışıyordur. Belli bir süre psikolojisi ...dengeli duygu durumu yoksa... ...6 ay yatıyordur, 6 ay sıkı çalışıyordur. Onun yerine dengeli çalışma önemli. Bazı kişiler mükemmeliyetçi mesela... ...sürekli kar istiyor. Sürekli karın her zaman olmayabilir. Mesela bu ay zarar ettin... ...son 2 aya bakacaksın. Son 2 ay... ...eğer... E, ...zarar etmişsen son 3 aya bakacaksın. Son 3 ayın ortalaması iyi mi? Yeter, Allah bereket versin, devam. O yüzden... E, çamura saplandığımızda nasıl çıkacağımıza bakmak lazım. Anlatabildim evet. mi? Evet. Bu çok çok önemli. Hocam e, peki genel sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Ne yapabiliriz? Hangi Çünkü, genel sorunlar? Mesela e, trafik. Mesela iş yerindeki mobbing veya aşırı kilo veya e, evet işte bütçemizin bazı şeylere yetmemesi. Evet. Bunlar genel sorunlar. Yani hemen hemen herkesin yaşadığı sorunlar diye düşünüyorum ben. Bunlarla baş etmenin yolu nedir, ne yapılabilir? Şimdi mesela aşırı kilo ise yine psikolojik boyutu var. Kendimden bahsedeyim. Mesela yoğun ağırdağında 10-12 seans aldığım zaman... Haftanın hele 7 günü çalışmışsam otomatik bu kilo oldu. Düzenli beslenemediysem yine oldu. Ama bir karar aldım. 6 gün çalışacağım dedim. Mesela artı kilo verdiğimde ne olacağımı buldum. İşte dediler ki size ekranlar böyle Tontiş tanıdı, Show ee, TV dedi ki işte hocam sizi sevmezler vesaire. Ekran böyle etli butlu, balık etli insan sever. İşte ben rahmetli Özalı rol model aldıydım onun böyle teknolojiyle barışık olması, halkla iç içe olması, o araba kullanmasından birebir hepsini kopyalamışım. Hatta Hatun'u da o şekilde kopyalamış. <gülüyor> Hatun'un fitti. Manken gibiydi. Baktık ki Semra Özel'e benzedikler. Ben ya 50 yaşım hemen ne gerek bu ne hız. Ve Boğaz Köprüsü'nde 15 Hümüz Köprüsü'ne ben aynı o şekilde yani e, onun e, Boğazı geçişini, köprüyü geçişini bile modellemişim. Allah Allah. İnternet e, bilgisayar programlamasını bile modellemişim. Ama dedim ki ya ben 90 kilo olsam ne olur ki dedim yani. E yine sevimli olurum. Hani sarkmaz oram buram. Yani şimdi biz hatunla beraber ikimiz de fitleşiyoruz. Yani şu anda 0.1 ton değiliz. <gülüyor> 99 kiloyuz inşallah. Devam ediyoruz fitliğe. Çünkü. bunun da yani bulmak gerekiyor tabii öyleyse. Tabii rol model alırken Kim aynı ki, rol model aldığımız kişinin Kilosunu da rol model almak zorunda değiliz yani. Fotokopi yapmak zorunda değiliz. Bize uygun olanı yapmak. Demek ki herkesten bir rol alıyoruz. Rol alırken de bu rol dünyanın en iyi rolü olsa da... ...mesela kilo o kişiye yakışsa da bizim sağlığımıza zarar verebilir. Hı hı. Çok çalışkanlığı kimden rol model aldığımı bulacağım. Çok çalışkanlık değil... Çok verimli çalışkanlık yapacağız mesela bunu. Orada bir küçük noktayı kaçırmışız. Non-stop çalışma hepimizi bozar. Verimi düşürür. Onun yerine verimli çalışma. Çok yerine çok verimli çalışma. İlla çok kelimesini istiyorsak. Altı gün çalışıyorum. Sonra seans sayılarımı mesela... Ondan 3'e düşürdüm. Başka uzmanlara veriyorum. Hı. Mesela sadece aile, evlilik ve ilişkilere bakmaya gayret ediyorum. İkincisi kurumsal eğitim. Üçüncüsü medyada yayınlar. Hı. Değil mi? Medyadaki yayınlar ne oluyor? Bizi burada program farklı bir mecrada aynı benzer işi yapsan da e, hem sosyalleşmemi hem hobi gibi böyle değişik bir ortam değişikliği e, çok katkı sağladı. Hem bir Demek, anlamda eğitim bu da eğitim hocam. Bu da bir eğitim. Tabi insanlara eğitim. Evet. Youtube'a veya televizyona koyduğumuz zaman binlerce insan fayda görüyor. Yani ekilmiş bir tohum, bırakılmış bir eser gibi görmek lazım bu yayınları. Çünkü insanlar izleyip bu önerileri kendilerine uyarlayacaklar. Hani kendi imkanlarına göre ben ne yapabilirim? Diyelim ki bir konuda en diptesin. Daha Hı? dibi yok mu? Tamam rahat ol. Zaten dibi <gülüyor> görmüşsün. Gördüm. Bundan daha hakikaten olamaz. Şimdi bakacaksın iki çıkıp binir, biri ineceksin. Yani insanlar istiyor ki bir mucize olsun. Bir anda büyük Fırlayın. bir fırlama. Bu olsa da nadir olur. Demek ki biz şöyle bir iyileşme grafiği izlemeyeceğiz. Şu şekilde borsa gibi. iniş çıkış, hmm. iniş çıkış. Totele baktığımızda e, kuyunun dibinden e, zirveye Yaklaşmışız ya, bayağı iyi yol almışız. Helal olsun bize diyeceğiz. Evet, mükemmeliyetçilik insanlara sorun yaşatıyor. Ya hep ya, hep, ya hiç düşüncesi. Yani Doğru. burada her şey on numara beş yıldız değil mi? Mesela şu e, su, yani buraya mesela yakışıyor mu yakışmıyor. Bu nazar boncuğu, bu da olsun. Çünkü burada kupa var, işte ortam on numara beş yıldız. Bir tane de böyle olsun. Ben ne biçim stüdyo burası deyip buna kafayı taksaydım bu kadar kaliteli yayın üretemezdim. Anlatabildim mi? Kafayı takmayacağız ona. Çünkü bu bir detay. E işte hocam başarı detayda gizli. Başarı affedersin bu detayda gizli değil. <gülüyor> yani beni konuşturmayın evet, şimdi. Evet, evet. kameralar sunucu... Işıklar, stüdyo, ortam bağırıyor. Daha ne yapsın yani? Anlatın. Bu insanlar böyle bir ortamda beni konuk alıyor. Niye kupada ben içemiyorum bilmem ne. E onu koysalar niye burası altın kaplama değil. Sonu yok. Ama Doğru. burada e, yayının içeriği çok önemli. Hani sükse ya da caka satmak, afilli ortam hazırlamak... Mümkün maddiyatla olan şeyler veya süslü süslersin. Ama bu içeriği hazırlamak, bunu düşünmek, insanlar için ne yapabiliriz diye kafayı vormak esas baba burada. Ben böylelikle benim hızımı kesen detaylarda boğulmadığım için insanların da ekonomik kriz, iş yerinde bombik, ve veya çatışma veya başka sorun onlara takılmıyorsun. Çünkü onların senin hızını kesme gücünü ellerinden alıyorsun. Alıyoruz. Tabii onları aldığın zaman onlara zulmetme, sorun çıkarma gücünü elinden aldığın zaman ne oluyor? Sen 5-0 yani iyilik 5-0 onların da iyiliğine öne geçiyor. Onların da iyiliğine. Şimdi bir psikopat, hasta, şiddet uygulayan arıza çıkartan kişilere çok muhatap aldığında, çok konuştuğunda onları beslemiş oluyorsun. Doğru. Sema benim yüzüme bakmadı ama ne zaman onun sahasına daldım onunla ilgili dedikodu çıkardım Sema bey gözlerinden ateş çıktı, çıkararak bana daldı. Demek ki Sema'nın bir daha ilgisini almam için ona dalaşmam gerekiyor. Bir <gülüyor> gerek Mesajı aldım hocam. <gülüyor> Evet. Bütün insanımız için mesaj var. Çünkü biz sizlerden biriyiz. Sizin canlı yakanı yakarım. Çünkü benim de canım yanıyor o zaman. Empati yapıyorum, onun canı yanıyor. Veya o panik atak geçiriyor. Veya o uçağa binemiyor. Veya o iş yerinde huzursuz. Anlatabildim mi? Yani birbirimizin canını yakanı yakarsak ortam sur ve sükunet. Ama yakmak bazen... işte ne bileyim taş atmakla, silah çekmekle olmaz. Bunlar artık hangi devirde? Böyle bir yönteme gerek yok. Hukuk var, psikoloji var, değişik yöntemler var. Mesela bir adam oturup yazmış zor insanlarla baş etme sanatı. Bir adam yazmış Amerikalı bilim adamı. İşte psikopat, sosyopat, narsistlerin kullandığı 41 manipülasyon. Ekrem Hoca ne yapıyor bozsun bunları öğreniyor. Yani uzak doğu savaşçısı gibi danışanlarımı eğitiyorum. Onlar kimle nasıl baş edeceklerini öğreniyorlar. Mesela küfür eden bir adama gidip ben biliyorum Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Kardeşim ne küfür ediyorsun ben küfür bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene bak adam ezberini bozduk. Çünkü küfür edebileceği bir muhatap yok. Bezboz sopası da yok. E ne yapacak? Mecbur insan olacak. Eğer benimle sorununu çözmek istiyorsa dolaşmak, bulaşmak, tehdit, mobbing. Şu kapıya yazacaksınız. Biz mobbingle çalışmıyoruz. Çalışmıyor. Burada mobbing geçersiz. Hemen yazıyor. Tabi burada kullanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabildim. Burada burası arena değil. Tabi kapıya yazacaksın. Burası arena değil. Burası sulh odası. Sulh. Barış odası. Tabi. Yani Sema'yla şu şu şu yöntemlerle iletişim kurabilirsiniz. Sema diğerlerini kullanmıyor. Öyle bir savaş yok. Öyle bir mücadele yok. Anlatabildim. Çünkü size biri salak diye affedersiniz bağırsa pardon ne salaklığımı gördün deyince işte fönsüz böyle takılıyorsun. Hayırdır? Tamam. Salak demene gerek yok. Böyle fönlü takıl de, tamam. Canım iyi o, ya o şey zaman. Canım ya, <gülüyor> yani biz üzerimizdeki akrebi gösterene öper başımıza koyarız. Ama bize sen akrepsin dersem bir dakika orada dur. Ne akrepliğimi gördün? Diyelim ki gördün önerinle. Arıza çıkartan kişilerin önerileri yoktur. Yok. Tabii yok. işi gücü arıza çünkü bir halt edemiyorlardır. Bir şeyi başaramıyorlardır. Bir baltaya sap olamadıkları için bir baltaya sap olmuş kişiye dalaşarak e, nam salmaya, e, bir ünvan elde etmeye çalışırlar. Bir gün Amerika'da bir kişi kalkmış ünlü birine e, öldürmüş. Demişler kardeşim niye öldürdün bu kişiyi? Yani seninle bir şeyi yok, bir alıp veremediği yok. Demiş ki ben uğraştım, onun kadar ünlü olamadım. Bari ünlü bir kişiyi öldürerek, psikopatlığa bakar mısın? Öldürerek adım ünlü alıyorsun. olayım, adım namım yayılsın demiş ya. Öyle nam yerin dibine yani. Erkeksen, delikanlıysan, dürüstsen, bir, emek, bir şey elde etmek istiyorsan o alanda terleyeceksin, emek vereceksin ve yükseleceksin. O yüzden ile kendini kıyaslayarak bir yere varamazsın. Ama kendi kendini geçirerek bir yere varabilirsin. Biz de destek oluruz, o kimse. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok ama çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Yol gösterici bilgiler. E, hatta bu bilgileri sürekli böyle başucumuzda tutup, yalnız kaldığımızda düşünüp, Doğru yolda ilerleyebileceğimiz bilgiler ve eminim ki birçok izleyicimiz de artık ya başucuna ya da cebine koyacaktır bunları. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz tekrar programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. size sağ olun. Evet konumuz Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfaydı. Hoşçakalın.